10 üzeri 2 veya 10'un karesi eşittir 100'ü logaritmalı denkleme çevirmemiz isteniyor. Logaritmik bir denkleme haline yazmamız isteniyor. Bu şöyle diyor. Onu sarıyla yazayım. 10 tabanını 2 kuvvetini alırsam 100 elde ederim. Logaritma almak bunun tersi gibi bir şey. Bunu düşünmenin bir diğer yolu. Logaritma şu demek. 100 elde etmek için tabanın hangi kuvvetini almam gerekir? 100'ün 10 tabanındaki logaritmasını yazarsam, bunun anlamı 100 elde etmek için 10'un hangi kuvvetini almam gerektiğidir. Ve buradan biliyoruz ki, hatta bu verilmese bile biliyorduk ki, ikinci kuvveti almak gerekir. Yani bu eşittir 2. Şimdi buradaki üstel denklemde 10 tabanı üzeri 2 kuvveti eşittir 100 diyoruz. Buradaki logaritmalı denklemde de 100 elde etmek için 10'u almamız gereken kuvvetin 2'ye eşit olduğunu söylüyoruz. Yani bu ikisi aynı şeyden bahsediyor. Terminolojiyi doğru kullanmak açısından iki durumda da ona taban diyoruz ve iki durumda da zaten bunu tahminen biliyorsunuz ikiye üst diyoruz. Ve tabanı üsse alınca 150 e elde ediyorsunuz. 10 üzeri 2'nin yüze eşit olduğu gerçeğini belirtmenin iki değişik yolunu görmüş olduk.